dolunay pardon yeni ayda koç burcunda gerçekleşeceği için şu şekilde bir yorum yapabiliriz. Bu Merkür retrosuyla beraber hayatımızda artık geçerliliğini yitirmiş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 burçlara göre yorumlarını yapalım bakalım Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler 16 Nisan 2018'te Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor ve bu yeni ay sizin 7 evinizde gerçekleşiyor Dolayısıyla bu etkilerden 7 evinizde evlilik ortaklık açık düşmanlıklar gibi konularla ilgili güzel tesirler güzel etkiler alacaksınız daha evvel söylediğim gibi uranüsünün de etkisiyle sürprizli, ani, şaşırtıcı ve aynı zamanda kalıcı durumlar söz konusu. Demek ki teraziler için 15 Nisan'dan sonra evlilik çok uygun. Onun dışında ilişkiye başlamak, ortaklık başlatmak için çok uygun dönemler var. Sıra dışı bir ortağınız olabilir, sıra dışı bir eşiniz olabilir veya sıra dışı bir kararınız olabilir. Her neyse yapmak istediğiniz bu Mart ayından Nisan'ın başlarına kadar sizi zorlayan konu her neyse artık onu kapatıp bu yeni gelen, ani gelen ve sürpriz bir şekilde gelen neyse kabul edip yeni bir başlangıç yapmak için harika bir dönem. Çünkü gerçekten gezegenler, açılar çok güzel ve kalıcı olacağını simgeliyor bize bu başlangıcın. Umarım hepiniz için çok güzel bir yeni ay olur. Bu artık kötü dolunaylardan geçtikten sonra iyi bir yeni aya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın diyorum sevgili teraziler. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Evet Koç burcunun 28 derecesinde 16 Nisan 2018'de bir yeni ay gerçekleşiyor. Koç burcu sizin 6. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla uzun zamandır bir sağlık problemi çekiyorsanız sağlığınızla ilgili güzel bir sürprizle karşılaşabilirsiniz veya İş arkadaşlarınızla ilgili, iş ortamınızla ilgili hoş durumlar yaşayabilirsiniz veya yeni bir iş teklifi de alabilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz. Aniden çok farklı sıra dışı bir alanda çalışmaya karar verebilirsiniz. Dediğim gibi her neyse bu konu ani ve sıra dışı olacak. Bugüne kadarki beslenme, hiç spor rutininiz gibi günlük rutininizle ilgili değişimler yapmak için, yeni kararlar alabilmek için, hayatınızla ilgili rutininizle, her gün yaptığınız klasik şeylerle ilgili artık yeni bir başlangıç, sıfırdan bir başlangıç yapmak için harika bir dönem olduğunu söyleyebilirim sevgili akrepler. Umarım her şey çok güzel olur sizin açınızdan. Diğer videolarımda görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Evet Koç Burcu'nun 28 derecesinde 16 Nisan 2018'de bir yeni gerçekleşiyor. Uranüsün etkisiyle ani şaşırtıcı başlangıçların olacağı ve bu başlangıçların kalıcı olacağı ve güzel başlangıçlar olacağını simgeliyor bu yeni ayın açıları. Evet Koç sizin 5. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla ee, aniden aşık olabilirsiniz. Çok sıra dışı birisiyle aşk yaşayabilirsiniz veya bir aşk teklifi alabilirsiniz veya çocuğunuzun olacağının haberini alabilirsiniz. Çocuk yapmak için, yeni bir ilişkiye başlamak için harika dönemler. Onun dışında hayattan çok keyif aldığınız, çok mutlu olduğunuz, sürekli kendi yaratıcılarınızı konuşturduğunuz, sanatla ilgilenebilirsiniz. Yani harika hayattan keyif aldığınız, eğlenceli geçtiğiniz, eğlenceli aktivitelerde bulunduğunuz bir dönem olacak. Sizin için hayli keyifli olacak bu dönem. Dediğim gibi eğer bir ilişkiye başlarsanız bu ilişki gayet kalıcı olabilir veya dediğim gibi Çocuk yapma sürecindekiler için gayet olumlu sonuçlar olabilir. Veya hayattan keyif aldığınız ama yapmaktan imtina ettiğiniz veya çok başarılı olduğunuz riskli bir konu vardır. Artık bu riski alırsınız sevgili yaylar. Ve gerçekten kalıcı bir başarıya adım atmış olursunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili yaylar. Evet arkadaşlar. Tedazi, akrep ve yay burçlarının Yeni aydan aldıkları etkiler kısaca bu şekildeydi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma hala abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Sizler için faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.